Evet, eminim cevabı buldunuz. Şimdi sıra bende. Evet, buradaki üç bilinmeyenli üç denklemi çözerek a, b ve c'yi bulacağız. Üstteki iki denklemle başlayalım. Bu mavi olan. Şunu şöyle kopyalayıp yapıştırayım. c'leri eleyebilmek için yeşili eksi 2 ile çarpacağım. Eksi 2a, eksi 2b, eksi 2c eşittir eksi 2. Evet, bu denklemlerin sağ ve sol taraflarına ayrı ayrı toplarsam solda 6 a artı 2b, Bunlar birbirine götürür. Sağda ise 3 kalır. Şimdi de iki bilinmeyenli ikinci denklemi elde etmek için yeşille turuncuyu kullanıp, c'leri bir kere daha eleyeceğim. Böylece geriye içinde sadece a ve b olan iki denklem kalacak. 27 a artı 9b artı 3 c, Eşittir, 14. C'leri elemek için, eksi 3 ile çarpmalıyız. Evet. Eksi 3A, eksi 3B, eksi 3C, eşittir, eksi 3. Alt alta topluyoruz. 24A artı 6B, C'ler birbirini götürdü, eşittir, 11. Şimdi karşınızda a ve b'yi bulmak için kullanacağımız iki bilinmeyenli iki denklemimiz var. Şahane! Buna eksi 3 ile çarparsak b'ler elenir ve a'yı buluruz. 6a çarpı eksi 3, eksi 18a eder. 2b çarpı eksi 3, eksi 6b eşittir. 3 çarpı eksi 3, eksi 9. Alt alta topladığımızda solda 24a eksi 18a eşittir 6a. B'ler elendi. Sağda ise 11 eksi 9 yani 2 kalır. İki tarafı da 6'ya bölelim. A 2 bölü 6'ymış. Yani 1 bölü 3. Şimdi burada A'nın yerine 1 bölü 3 yazalım ve B'yi bulalım. 6 çarpı 1 bölü 3. A'ya ne dedik? 1 bölü 3 dedik. Artı 2B eşittir 3. 6 çarpı 1 bölü 3 2 eder. 2 artı 2B eşittir 3. İki taraftan da 2 çıkaralım. 2B eşittir 1. İki tarafı da 2'ye bölelim. Ve B'yi de 1 bölü 2 olarak bulalım. A 1 bölü 3, B de 1 bölü 2. Sıra C'de. Yeşil denkleme geri dönelim. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı c eşittir 1. Aslında gelin bunu başka bir yerde yapalım. Yerimiz yer açalım kendimize. 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı c eşittir 1. Bu ikisi için ortak bir payda bulalım. 3 ve 2'nin ortak katı nedir? 6. 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 artı c eşittir, bir yerine de 6 bölü 6 yazalım. 5 bölü 6 artı c eşittir 6 bölü 6. İki taraftan da 5 bölü 6 çıkaralım. Evet, c de 1 bölü 6'ymış. a, b ve c'yi bulduk ve artık n karenin toplamını verecek fonksiyonu yazmaya hazırız. Bence büyük bir alkış hak ettik. 1 bölü 3 çarpı n üzeri 3 artı 1 bölü 2 çarpı n kare, artı 1 bölü 6 n. İşte bu kadar. Artık 0'ın karesi artı 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesiyle başlayıp, 100'ün karesine kadar olan tüm bu karelerin toplamını bulmak istersek, bunları tek tek hesaplayıp sonra da toplamak zorunda değiliz. Elimizde bunu kolayca yapabilecek bir fonksiyonumuz var. Cevabı 1 bölü 3 çarpı 100 üzeri 3, artı 1 bölü 2 çarpı 100'ün karesi, artı 1 bölü 6 çarpı 100'ü hesaplayarak bulabiliriz. Ve bunu sadece 100 için değil, istediğimiz bütün n değerleri için yapabiliriz. Yapmamız gereken tek şey bu küçük, faydalı formülü kullanmak.